Diplomatik, psikolojik, sosyolojik, pedagojik başka yöntemler var mı? Toplumumuzu özellikle ebeveynlere ve gençlere seslemeyeceğiz. Evet, ilk sorumuz gelsin. Birinci soruya bakalım, dinleyelim. Kadına şiddet önlemek için ne gibi önlemler alınmalı?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 Gördüğünüzde kısaca bir kişinin yöntemi şiddetse ona hiddet yerine başka türlü psikolojik, pedagogik, diplomatik ve hukuki yollarla el birliği ve seferberlik halinde bir seferberlik başlatıp,